Arkadaşlar ayı saldırmış kovanlara. Çörtük Mahallesi diğer arılıkta beklerken buradaki arılığa gelmiş. Yaklaşık 50-60 kovan telef etmiş. Burada yemiş 60 pistikleri, tek parçaları. kovanları dağıtmış devirmiş hep Görüyorsunuz. Çali'de beklerken Çörlük Mahallesi'ne gelmiş. Kovanları da atmış. Ayak izi burada. Ayak izleri var. Ayak izleri. Böyle gelmiş burada kovanı içinde dağıtmış gitmiş vakit görüyorsunuz